Gelsen, öğren bir kez raptam bir tez yaşan bir çıkmaz Hedefte belli gözler kendi fani bedenim sözler ebedi Yalanla olmaz dilimde solmaz çektim çile her gün durmaz Akan bu kan daha yerde kalmaz Rabbim verdi Rabbim alacak Hayat bir kervan dünya hansa fani yolcu yolumda kalsa Ömürde törpü sorumda gelse dilim ki susmaz ruhum durmaz Doğansa çarkı döndüren farkı her insan ırkı akşamı vardı arzı kıktı dirimin yaktı tek bir derdi kendine azdı Surluğa gelecek yaşandı bilecek. günleri günlerin onu kim ki her canlı bir gün ölümde görecek Meden ki yok olup gün dönecek Koltukta kelle yok ki çözümü Muhtar gelse ecel bir, bir gün azabı dünya bin ömrüm olsa Dayanamaz ruhum asla Lan bu dünya her şey yalan Çektim çile bunca zaman Dayanmaz artık ruhum yeter bu acılar bin ömre beden Onca zaman dayanmaz artık ruhum yeter O acılar bin ömreme Hayatım zehir olmuş dostum düşmanım artık her tarafım karanlık Dört duvar arasında sıkışıp kaldım yardım eden yok rabbim. Kime dert yandıysam kötek yedim yenilmedim Ayaktayım yıkılmadım dağılmadım tüm ruhum bedenim gitmedim Hep buradayım. Dostum dediğimden kazık yedim haykırdım gece gündüz her adım duyulmadı Ama ben yalvardım Allah'ıma beni duysun beni bulsun beni görsün Tükenen gücüme telafi destek tek çarem yalvarmak Çilemin dermanını bulmak doğruya varmak kaçamak yaşamak çözülmem Aksin ölümün bekçisidir Çeker vurur bedenim ölür gider Yaşamaz bu diyarda ruhum firarda Dayanmak artık son radde Yaşamak zaten ölüm olmuş Karanlık artık her tarafım Yalvarırım yardım et Allah'ım Lan bu dünya her şey yalan Çektim Çin'e bunca zaman Dayanmaz artık ruhum yeter Bu acılar Bunca zaman dayanmaz artık ruhum yeter Bu acılar bin ömremeden Kalbim atmaz oldu yalnızım her zaman bana yardım et Allah Güze üstüme töktü. bilemem nedeni çok gizli kalacak. kalacak. Her gün çile dolu kaderime bir yenisi eklendi beklenti. Kötü olduğu beni vurdu, kalbim durdu. İnsanlık öldü. Rabbim ruhumu al artık. Bıktım bu hayattan yaşamaktan Baktan. intiharın yapa yapayalnız kalmaktan bakmaktan. Bir Allah'ım bir Rabbimle kaldım bu hayatta ben yalnız kaldım Baktan. geceler ruhumu karartı verdi bunalıma soktu. Baktan. Elini de çekti. Tek yürekle tek bilekle Baktan. savaşı verdim kötülüğü yendim elini uzattığı beni de çekti. Baktan. Kahrolası bir hayata itti Gözlerim kapalı hayaldeyim Sanki bir çöl içindeyim Kimse yoktu acılar çoktu Kalbim durdu sonumda buydu Yalan bu dünya her şey yalan Çektim çile bunca zaman Dayanmaz artık ruhum yeter O acılar bin Yalan bu dünya her şey yalan Çektim çile bunca zaman Dayanmaz artık ruhum yeter Bu acılar bin ömre